Katı haldeki fosfor, klor gazı ile reaksiyona girince, kendiliğinden sıvı halde fosfor triklorür oluşur. Elimizde 1,45 gram katı halde fosfor molekülü var. Elimizdeki bütün fosforu tüketmek için kaç gram klora ihtiyacımız olduğu soruluyor ve kaç gram fosfor triklorür oluşur. Şimdi bir stokiyometri problemine başlamadan, tepkimeye ne kadar madde gireceğini hesaplamadan önce ya da ne kadar ürün oluşacağını bulmadan önce yapmanız gereken şey, reaksiyonun dengede olup olmadığını kontrol etmek. Bundan emin olalım. Sol taraftaki fosfor molekülü 4 fosfor atomu içeriyor, sol tarafta tepkimeye giren yani toplam 4 fosfor atomu var. Bu yüzden ürünler kısmında da 4 fosfor atomu olmalı. Ama burada sadece 1 tane var. O zaman bunu 4 ile çarpalım. Şimdi her iki tarafta ise 4 fosfor atomu var. Klor sayısını da eşitleyelim. Sol tarafta sadece 2 klor atomu var. Bunlar bunlar klor molekülü içindeki 2 klor atomu. Burada ise her fosfor triklorun molekülü 3 klor atomu içeriyor. Toplamda 4 molekül var. Evet 4 çarpı 3 cevap 12 olur. Sağ tarafta 12 klor atomu bulunuyor. Sağda 12 tane ise o zaman solda da 12 tane olmalı değil mi? Ama sadece 2 tane var. O zaman eşitlemek için bunu 6 ile çarpalım. 6 kere 2, 12'dir. 4 kere 3 de 12'ye eşit ve eşitliğimiz artık dengede. Her iki tarafta 4 fosfor ve 12 klor var. Eşitliği denge getirdiğimize göre artık problemin esas kısmı ile uğraşabiliriz. Elimizdeki fosforun kaç mol olduğunu hesaplayalım. Çünkü molünü bilirsek, stokiyometrik oranları kullanabiliriz. Reaksiyona bakınca, demelde şunu diyebiliriz. Fosforun her bir molü için bundan 6 mol olmalı. Ve yine, bir mol fosfor kullandığımızda, 4 mol fosfor triklorür oluşmalı. Hepsini mol cinsinden bulmalıyız. Şimdi bize verilen fosforun kaç mol olduğunu hesaplayalım. Periyodik tabloya bakalım. Periyodik tablomuz burada. Ve bu arada bu periyodik tablonun kimin tarafından yapıldığını da söylemem gerekiyor. Le Cedric tarafından yapılmış. Bunu Wikimedia Creative Commons'dan aldım. O yüzden yapımcısının ismini, adını belirtmemiz gerekiyordu. Bunun haricinde ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Evet, tabloda şimdi fosforu bulalım. Fosfor burada. Atom ağırlığı da 31,974. yani yaklaşık olarak 31. Buraya yazalım. Fosforun atom ağırlığı 31. Yani bu demek oluyor ki 1 mol fosfor 31 gram ediyor. Şimdi 1 molün 6,02 çarpı 10 üzeri 23 atomdan oluştuğunu hatırlayalım. 10 üzeri 23, evet. Atom sayısı çok fazla. Eğer bu kadar sayıda fosfor atomunuz varsa, bu 31 gram edecek. P4'ün atom ağırlığı ise, ya da 4 fosfor atomundan oluşan molekülün ağırlığı da diyebiliriz, o da 4 çarpı 31 olur. Böylece atom ağırlığı 4 çarpı 31'den 124 olur. Bunun 1 molü, 1 mol katı moleküler fosforun atom ağırlığı 124 gram. Kütlesi 124 grammış. Şimdi bu bilgiyi elimizde kaç mol moleküler fosfor olduğunu bulmak için kullanabiliriz. Katı haline moleküler fosfor. E şimdi başa dönelim. Elimizdeki moleküler fosfor 1,45 gram. Ve her molekülde de 4 atom var. Şimdi ufak bir birim analizi yapalım ve her şeyin birbirini götürdüğünden emin olalım. Çarpı bu diyelim her 124 gram moleküler fosfor 1 mol moleküler fosfor bunu yazalım ne yaptığımızı hatırlamak için bunları şimdi şuraya yazayım her 124 gram moleküler fosfor için 1 mol moleküler fosfor güzel bunlar birbirini götürdü birimler birbirini götürdü gram fosforlar gitti elimizde 1,45 çarpı 1/124 bölü 124 mol moleküler fosfor kaldı bunu hesaplamak için bence hesap makinesine bakalım 1,45 bölü 124. Bu 1 bölü 124 ile çarpmakla aynı şey. 1,45'i e 124'e bölersek, sonuç 0,01169 eder. Bu sondaki 69'u da 7'ye yuvarlayacağım. Sonuç ne etti? 0,10 117 mol fosfor. Başlangıçta elimizde olan buymuş. 1,45 gram moleküler fosfor. Elimizde tam 1 mol moleküler fosfor olsaydı, 124 gram gelirdi. Ama sadece 1,45 gram var. Yani %1 molden biraz daha fazla. Mol sayısı 1 bölü 100'den azıcık fazla. Şimdi her bir mol için neler olduğuna bakalım. Elimizde neymiş 0,10 117 mol moleküler fosfor var. Buraya yazalım. Fosforun her bir molü için şimdi kaç mol klor molekülü gerekiyor? Bunu bulacağız. Buraya yazayım şimdi, her 6 mol klor gazı için 1 mol moleküler fosfora ihtiyacımız var. Ama bunu yazmak yerine bir saniye. Bu şekilde yazmamın sebebi birimlerin birbirini götürdüğünden emin olmak ya da şöyle dersek yanlış olmaz. Elimde 1 mol moleküler fosfor varsa 6 mol klor gazı gerekiyor. Fosforun mol sayısı neydi? 0,10 117. O zaman 6 çarpı 0,10 117 mol klor gazına ihtiyacımız var. Değil mi? Birimler gitti, birbirlerini götürdüler. Aslında sadece 6 ile çarptım. Klorun mol sayısı 6 çarpı 0,10 117 olmalı. Şimdi hesap makinesine ihtiyacımız var bence. Hemen yazalım. 6 çarpı 0,0117. Sonuç 0,07. Yüzde 7. 7'den sonrasını attım çünkü 7'nin yanında 0 vardı. Gereken klor gazı neymiş? 0,107 imiş. Buraya yazalım. Buraya not edeyim. Gerekli diye yazıyorum. Böylece daha iyi anlaşılır olur. Şimdi her 6 mol klor gazı için 1 mol katı fosfor gerekiyor ya da 1 mol fosfor için 6 mol klor gazına ihtiyacımız var, diyebiliriz. Bunu başlangıçtaki eşitlikten biliyoruz. Buraya gerekli, diye yazıyorum. En son burada kaldık. Gereken klor gazının 0,07 mol olduğunu hesapladık. Şimdi, ihtiyacımız olan klor gazının kaç gram olduğunu hesaplamak, bulmak istiyoruz. Önce bir molekülün kaç gram olduğunu hesaplayalım. Önce bunu hesaplayalım. Şimdi kloru bulalım. Klor daha sağda olacak. Bu periyodik tablo çok büyük. Şimdi klor tam burada ve atom ağırlığı neymiş? 35,453. Evet, klorun atom ağırlığı 35,453. Dünyadaki bütün klor izotoplarının ortalama atom ağırlığı bu. Moleküler klor gazında iki atom var. Bu yüzden onun atom ağırlığı bunun iki katı olmalı. Akıldan yapabiliriz. Yaklaşık ne olacak? Ama Neyse, ben en iyisi hesap makinesiyle yapayım, bir, basit bir hata da olsa yapmak istemiyorum. 35,453 çarpı 2 neymiş? 70,906. Evet, hesap makinasına hiç de gerek yokmuş. Sonuç 70,906. Evet, şimdi atom ağırlığı 70,906. Daha önce yazdığım bilgiyi tekrar buraya yazayım. Gereken klor gazı 0,07 moldu. Evet, bu gerekli olan. 0,07 mol klor gazını şununla çarpalım. Paydaya mol olmalı. Paydaya 1 mol klor gazı yazıyorum. Her bir mol için kütlesi ne olmalı? Klor gazının atom ağırlığı 70,906 idi. Yani 1 molü için kütlesi bu. 1 molü 70,906 gram. Elimizde 0,07 mol var. Evet, bunun kaç gram olduğunu bulmak için şimdi 0,007 ile 70'i çarpalım. Birimleri ihmal ettik. Klor gazının molünü biliyoruz. Kaç gram olduğunu hesaplayacağız. Kaç gram gerektiğinde 70'te 0,007'yi çarparak hesaplayabiliriz. Sonucu bulalım. 70,906 çarpı 0,007'nin de 4,96 olduğunu bulduk. Demek ki gereken klor gazı 4,96 grammış. Buraya yazalım. Şimdi bu miktar kaç gram klor gazı gerektiği. Aynı zamanda birim analizini yaptık. Problemin ilk kısmını çözdük. Tepkimeye giren fosfor 1,45 gramsa 4,96 gram da klor gazı girmeli bu tepkimeye. 4,96 gram klora ihtiyacımız var yani. İkinci soruysa ne kadar fosfor triklorür üretildi? Bunu yapmanın iki yolu var. Bir tanesi kolay, diğeri de zor. Kolay yola göre kütle korunumludur. Tepkimeye girenler kaç gramsa, diğer taraftaki ürünün, diğer taraftaki ürünün kütlesi de aynı olmalı. Bu kolay yoldu. Biraz daha zor olan yol ise, klor gazının kütlesini hesaplarken kullandığımız metodun aynısı. Bu yolla kaç gram fosfor trikloru gerektiğini bulabiliriz. 1 mol fosfor reaksiyona girdiğinde neydi? Ondan 4 mol oluşuyor. Fosfor triklorürün 1 molünün kütlesini hesaplayıp mol sayısıyla çarpalım ve sonucu bulalım. Biz kolay yoldan yapalım. 1,45 gram fosfor ve 4,96 gram klor gazı tepkimeye girdi. Şimdi bu tarafta sadece ürünümüz var ve ürünün kütlesi reaksiyona girenlerin toplamına eşit. Çünkü tepkimeye girenler tamamıyla tükenecek. Buna hesaplayalım. 4,96 ve 1,45'i toplayalım. Ne etti? 6,41 gram fosfor triklorür oluşur ve cevap 6,41 gram ve soru bitti.